İlaç sektöründe çalışan ABCD isimli bir şirket var. Bu ABCD şirketi yeni bir ilaç üzerinde çalışıyor. Konuyu biraz inceliyorsunuz ve bu şirketin üzerinde çalışmakta olduğu ilacın üretimi için onay alacağına kanaat getirdiniz. Ve bu yeni ilaç onaylandığında şirketin borsada şu an 50 dolar olan hisse senedi fiyatının çok yükseleceğine inanıyorsunuz. Ama oldu ki yeni ilaç için onay alamadılar yani ilacın başvurusu reddedilirse, bu durumda da hisse senedi fiyatının çok ciddi şekilde düşebileceğine inanıyorsunuz. Eğer bu beklentilerinizi nakde çevirmek isterseniz, neler yapabilirsiniz? Biraz düşünelim, bu beklentilerinizle uyumlu bir strateji oluşturmaya çalışalım. Ama uyarmış olayım, gerçek hayattaki işlemler kağıt üzerinde gözüktüğünden çok daha karmaşık olabilir. Şimdi, yöntemlerden birisi, bu hisse senedine bağlı hem alım opsiyonunu hem de satım opsiyonunu aynı anda satın almak. Eğer senedin fiyatı düşerse, satım opsiyonu bundan faydalanmanızı sağlayacak. Ve eğer yeni ilaç onaylanır ve hisse senedi fiyatları hızla yükselmeye başlarsa, bu kez de alım opsiyonunuz bu gelişmelerden faydalanmanızı sağlayacak. Önce fiyatın düşmesi durumunda oluşabilecek kar zarar durumuna bir bakalım. Eğer hisse senedinin fiyatı sıfıra düşerse, elinizdeki satım opsiyonunu kullanırsınız. Hisse senedini piyasadan sıfıra alırsınız, bedel ödemeden alırsınız yani, satım opsiyonunuzu kullanıp 50 dolara satarsınız. Satım opsiyonunuz size bu hisse senedini 50 dolar fiyatla satma hakkını veriyordu. Siz de bu fiyattan sattınız. Burada, opsiyonlarınızın tabii vadesinde olacaklardan bahsediyoruz. Opsiyonunuzun vadesinde, hisse senedinin piyasa fiyatı 0. Siz de satım opsiyonunuzu kullandınız ve 50 dolar fiyatla sattınız. Alım opsiyonunuz ise değersiz, zira hisse senedinin değerinin 0 olduğu durumda kimse bu senedi almak için 50 dolar ödemek istemez değil mi? Yani fiyatın 0 ile 50 dolar arasında olduğu durumda, alım opsiyonunuz değersiz. Fiyat 0 ile 50 dolar aralığındaysa, satım opsiyonunuzu kullanacaksınız. Eğer hisse senedinin piyasadaki fiyatı 50 doların üzerinde olsaydı, bu sefer satım opsiyonunuzu değil, alım opsiyonunuzu kullanırdınız. Eğer opsiyonun vadesinde hisse senedinin piyasa fiyatı 60 dolarsa, alım opsiyonunu kullanmak isterseniz, elinizdeki opsiyonun değeri 10 dolardır. Zira elinizdeki alım opsiyonunu kullanarak, hisse senedini 50 dolara satın alabilirsiniz ve piyasada 60 dolara satabilirsiniz. Hisse senedinin piyasadaki fiyatı yükseldikçe, sizin alım opsiyonunuzun değeri de yükselecek. Şimdi hisse senedinin fiyatının yatay gittiği durumda ne olacağını bir düşünelim. Eğer hisse senedinin fiyatında aşağı veya yukarı yönlü hareket olmazsa, elinizdeki alım artı satım opsiyonu paketinin pek bir değeri olmayacak. Eğer opsiyonlarınızın vadesinde fiyat hala 50 dolarsa, opsiyonlarınızın ikisi de değersiz olarak son bulacak. Ama eğer aşağı yönde veya yukarı yönde ciddi bir fiyat hareketi bekliyorsanız, bu straddle stratejisi işinize yarayacaktır. Straddle, evet İngilizce bir kelime ve Türkiye'de de aynen bu tanımla kullanılıyor. Pergel stratejisi diye tercüme edilebilir ama piyasada kullanılan tanımı straddle. Straddle'ın tam tanımını da verelim. Aynı dayanak varlık üzerinden, aynı kullanım fiyatına ve vade tarihine sahip, alım ve satım ve put opsiyonlarının aynı anda alınması veya satılması ile oluşturulan stratejidir, straddle stratejisi. Eğer aynı anda hem alım opsiyonu hem de satım opsiyonu satarsanız, bu strateji de long straddle olarak adlandırılıyor. Bu işlemlere kar zarar açısından bakacak olursak, şimdi ödediğiniz toplam opsiyon primi ile başlayacak değil mi? siz? Her iki opsiyon için toplam 20 dolar prim ödemiştiniz. Burada satım opsiyonumuzu 50 dolar fiyatla kullanıyoruz. Opsiyonlara ödediğimiz prim 20 dolardı. Bunu düşersek net karımız 30 dolar. Burada bu noktada her iki opsiyonumuz da değersiz. Buradaki kaybımız ödediğimiz opsiyon primi kadar yani 20 dolar kayıptayız. Opsiyonlarımızın vade gününde ABCD firmasının hisse senedinin piyasa fiyatının 50 doların üstünde olduğu durumda kazançlı çıkacağız. Kar zararımız nasıl oluyor bunda da grafikte görelim. Tam böyle olacak. Yani opsiyonları satın alırken ödemiş olduğumuz prim tutarını da dikkate alarak düzenliyoruz. Kurduğumuz bu Straddle stratejisi size hangi durumlarda para kazandıracak grafiğe bakalım. Eğer opsiyonlarınızın vadesi gelmeden önce hisse senedinin fiyatı 30 doların altına düşerse veya 70 doların üstüne çıkarsa, bu strateji genellikle dayanak varlık fiyatlarında yukarı ya da aşağı yönü dalgalanma bekleyen ama bu dalgalamanın hangi yönde gerçekleşeceğini tahmin edemeyen yatırımcılar tarafından tercih ediliyor ve büyük dalgalanma 30'un altına veya 70'in üstüne. Opsiyonun dayanağı olan hisse senedinin fiyatında eğer gerçekten yüksek bir dalgalanma olursa, kurmuş olduğunuz straddle stratejisi iyi para kazanmanızı sağlayabilir.